Türkiye'nin artık tarafsız ana haber bülteniyle ile karşınızdayız. Ben değerli Ömer Tarıkmaz'da tarika haber.com ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günlene çıkan gelişmeler için paylaşacağız benim Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak Sosyal cep tarik Haber, Pinterest Tarık Haber, Ok Haber, TikTok Tarık Haber, TV Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Haber. 37 game paralaks TV bir Reddit grant 8 YouTube Dark Haber TV BK, Ömer Tarık Kemal hesaplarıyla yayındayız. Bir sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olursak değerli dostlar, Big Live'da yayındayız. Big Live kanalımıza Dark Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. canlı yayında yayındayız efendim o canlı yayın kanalımız Tarık Haber Gülen üzere ulaşabilirsiniz değerli dostlar like'de yayındayız derli dostlar like kanalımız Stark arkaba Değerli dostlar Popolay'da yayınlayız efendim. Popolay'da halka verdim. Değerli dostlar ilk haberimize geçiyoruz Efendim ETL'e bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Canlı yayında kritik açıklama geldi değerli izleyenler. Son dakika haberi ve ilk maaşlarını ne zaman alacak? Bakan Birliği'nin canlı yayında açıklıyormuş. Son dakika haberi göre aylarında tartışılan ETL'e düğüm çözüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emekli yaşta takılanlara yani EYT'lere ilişkin yaptığı açıklamada yaş sınırının olmadığını duyurmuştu. Peki EYT'liler ilk emekli maaşlarını ne zaman alacak? EYT'lere süreç nasıl dişleyecek? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Velhat Bilgin, günlüğe ilişkin konuları ve EYT'de merak edenleri katıldığı canlı yayında açıklıyor. Öte yandan Bakan Bilgin, sözleşmeliğe kadro düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Finans. Finans. Ekonomi. Son dakika, eğittiler ilk maaşlarını ne zaman alacak? Bakan Bilgin canlı yayında açıklıyor. Son dakika, eğittiler ilk maaşlarını ne zaman alacak? Bakan Bilgin canlı yayında açıklıyor. Son dakika haberi, aylardır tartışılan eğitteki müzakereyi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlara devlete ilişkin yaptığı açıklamada yaş sınırının olmadığını duyurmuştu. Peki eğitliler ilk emekli maaşlarını ne zaman alacak? Ehliyet süreç nasıl işleyecek? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gündeme ilişkin konuları ve eğitte merak edilenleri, katıldığı canlı yayında açıklıyor. Öte yandan Bakan Bilgin, sözleşmeliğe kadro düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Son dakika haberi, Türkiye yeni yıla girerken, vatandaşların en çok merak ettiği emeklilikte yaşatı kılanlar, EYT, ...ve asgari ücret konuları çözüme kavuştu. 2023'te 8.506 lira olarak belirlenen asgari ücretin ardından bu kez EYT konusu çözüme kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamayla EYT düzenlemesini kamuoyuna duyurdu. Konuya ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'te merak edilenleri TRT haber ekranlarında yanıtlıyor. EYT'te son durum nedir? Yaş şartı olacak mı? Bakan bilginin açıklamalarından satır başları. Birinci teknik ve ekonomik çalışmaları tamamladık ve EYT sürecini sonuçlandırdık. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Süreç nasıl işleyecek? Birinci. Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde meclise ileteceğiz. Üzerimize düşen görev sorumluluğunu tamamladık. İkinci 23 senelik bir problem bu. 8 Eylül 1999 yılından önce çalışmaya başlayanları kapsayan bir durum bu. Türkiye'de ortalama bir emeklinin en az 3 kişi tarafından emeklilik primleriyle finanse edilmesi lazım. Eğitli Yaş Ortalaması birinci Artık 32-42 yaşında kimseyi emekli etmiyoruz. Şu anda emeklilerin yaş ortalaması 49,9 yani neredeyse 50. bunların içinde hemen emekli olacakların ağırlıklı ortalaması 50 yaşın üzerinde. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu yapması doğru bir zaman. İkinci yaş şartı olmamasına rağmen bir hafta önce EYT kararı verilmişti. Dün son bir değerlendirme yaptık. Başvurular devletten yapılacak. Birinci. SBK binaları önünde yoğunluk, uyumların oluşmasına ihtiyaç yok henüz. Yasalaştıktan sonra başvurular kabul edilecek. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvuru süreci başlayacak. Ve devlet üzerinden gerekli tüm hazırlıklar yapıldı zaten başvurular için 2. ehdilerin maaşında kısıntı olmayacak herkes hak ettiği maaşı alacak İlk maaşların alınacağı tarih meclis sürecinden sonra belli olacak 3. Türkiye bütün ekonomik sorunlara rağmen büyümesini sürdürüyor tarihinde ilk defa istihdam sayısı 31 milyon 200 bine yükseldi Türkiye'nin 2022'yi yüzde5 üzerinde büyümeyle kapatması bekleniyor Sıkta borç iddiaları. Birinci sıkının borcu yok. Açıklar var ama onlar prim desteğiyle ilgili kısımlar. Bunların bir kısmını maliye veriyor, bir kısmını da biz karşılıyoruz. Sağlık harcamalarını her ay biz finanse ediyoruz. Kapsam altına alınan ilaçlar da bile biz insanlarımızın sağlığı için bunları karşılıyoruz. Türkiye'nin sıkısı borçlu değil, gelir gider oranı ise %97. Sözleşmeliye kadro düzenlemesi. Birinci sözleşmeli kadro düzenlemesi bugün meclise intikal etti. 500 bin'den fazla çalışanı kapsayan bir düzenleme bu. Haksızlıkların önüne geçecek düzenlemeleri yaptık. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. O belediyeden zan hamlesi. En düşük işçi maaşı 18.000 lira oldu. Dekte yaş sınırı olacak mı? Sayın Bakan, bu açıklamaları yaptı değerli izleyenler. Diğer haberimize geçiyoruz ve ilk gol geldi. 5 <gülüyor> taş değerli izleyenler, alana demir ağırlıyor. alıyor. Sporozspor'da heyecan devam ediyor. 5 ilk golü Artur Masaku kaydetti değerli izleyenler. 14. dakikada. Maç Vodafone Parti'de oynanıyor, maçı Ali Şansalan yönetiyor değerli izleyenler. Bu maçı canlı anlatımlarla sosyal medya kanallarımız Twitter adresimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. Zeykuş Hakimi oy verecek çarpıcı sonuçlar geldi AK Parti'nin sıralaması dikkat çekti. Herkes onların kim oy vereceğini merak ediyor. AK Parti'nin sıralamasına göre Zeyk Kuşağı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. 2020 seçimlerine artık sadece aydar kaldı. Siyaset gündeminde Cumhurbaşkanı daylı ve erken seçimle ilgili çeşitli tartışmalar devam ederken, seçim anketleri de yalnızca siyasiler tarafından değil, vatandaş tarafından da dikkatle takip ediliyor. Özellikle Z Kuşağı'nın ağırlıklı olarak hangi parti oy vereceği merak ediyor. Bununla ilgili oracı araştırma yaptığı yeni bir anketin dikkat çeken sonuçlarını paylaştı. İşte Z kuşağının oy tercihi ve AK Parti'nin sıralaması. Haber. Haber. Güncel. Herkes onların kimi oy vereceğini merak ediyor. AK Parti'nin sıralaması. Z kuşağın anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Herkes onların kimi oy vereceğini merak ediyor. AK Parti'nin sıralaması. Z kuşağı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. 2023 seçimlerine artık sadece aylar kaldı. Siyaset gündeminde Cumhurbaşkanı adaylığı ve erken seçimle ilgili çeşitli tartışmalar devam ederken seçim anketleri de yalnızca siyasiler tarafından değil vatandaş tarafından da dikkatle takip ediliyor. Özellikle Z kuşağının ağırlıklı olarak hangi partiye oy vereceği merak ediliyor. Bununla ilgili OEC araştırma, yaptığı yeni bir anketin dikkat çeken sonuçlarını paylaştı. İşte Z kuşağının oy tercihi ve AK Parti'nin sıralaması. 2023 seçimlerinin kısa bir süre kala anket şirketlerinin kamuoyu araştırmaları hız kazandı. Hem siyasilerin hem de vatandaşların dikkatle takip ettiği anketlerde hangi sonuçların yer aldığı da düzenli olarak araştırılıyor. Seçim anketleri farklı şehirlerde, çok sayıda seçmen ile gerçekleştirilirken özellikle bir grubun oy tercihi çok merak ediliyor. OEC araştırma. Son seçim anketinde herkesin merak Z kuşağı seçmenlerinin nabzını tuttu. Peki, Z kuşağı kime oy verecek? İşte Z kuşağı seçmenler arasında yapılan ankete göre AK Parti, CHP, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti'nin oy oranları. Z kuşağı hangi partiye oy verecek? OEC araştırma. 22-27 Aralık 2022 tarihlerinde 1550 kişi ile gerçekleştirdiği araştırmada Z kuşağı seçmenlerine bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusunu sordu. Seçimleri 6 ay kala Z kuşağının oy tercihleri ve partilerin aldığı oy oranları şöyle sıralandı. CHP %21,7 İYİ Parti %17,4 Kararsız %15,1 AK Parti %13,9 Milliyetçi Hareket Partisi %7,4 DDP %5,5 TDP %5,3 Rakan %3,6 Gelecek %3,3 Deva %3,0 YVP %1,7 Diğer %2,1 Z kuşağıyla yapılan anketin sonuçlarında oy oranlarına göre AK Partinin sıralamasının %21,7 ile birinci sıradaki CHP, %17,4 ile ikinci sıradaki İyi Parti ve %15,1 ile üçüncü sıradaki Kararsızlardan sonra %13,9 ile dördüncü sırada olduğu görüldü. AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı ise 7,8 oldu. Sıralamada AK Partinin hemen ardından da %7,4 ile Milliyetçi Hareket Partisi geldi. Ne AK Parti ne CLD son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. <gülüyor> <gülüyor> Ve diğer haberimize geçiyoruz. 2 yıl 7 ay 15 gün hapsi isteniyordu. İmamoğlu davasına yeni gelişme yaşandı. Son dakika veyana göre Ekrem İmamoğlu davasına yeni gelişme yaşandı. Savcı cezasının düzeltilerek olanmasını talep etti. Son dakika veyana göre Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesi de 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmasının ardından savcı cezasının 5 günden fazla yasaplandığı için istinap mahkemesine başvurdu. Savcı İslam Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede cezasının düzeltilerek onanmasını talep edilir. Haber. Haber. Güncel. Son dakika Ekrem İmanoğlu davasında yeni gelişme, savcı cezanın düzeltilerek onanmasını talep etti. Son dakika Ekrem İmanoğlu davasında yeni gelişme, savcı cezanın düzeltilerek onanmasını talep etti. Son dakika haberine göre Ekrem İmanoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından savcı cezanın 5 gün fazla hesaplandığı için istinaf mahkemesine başvurdu. Savcı, istinaf mahkemesine sunduğu dilekçede cezanın düzeltilerek onanmasını talep edildi. Son dakika haberi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmanoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 14 Aralık tarihinde karar çıktı. 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda Ekrem İmanoğlu kamu görevlilerine karşı hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu davasında gerekçeli karar açıklandı. Karar sonrasında Cumhuriyet Savcısı Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, mahkemenin verdiği kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı olduğunu belirtti. Hesap Hatası Açıklaması Cumhuriyet Savcısı tarafından sunulan dilekçede 14 Aralık 2022 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmının ikinci paragrafında sanığın eylemini basın önünde allenen işlediği anlaşıldığından ibaresinde 125.4 maddeye göre artırım yapılması gerekirken sehven 125.6 maddenin yazılarak yazın hatası yapıldığı belirtilerek, sanık hakkında 1 bölü 6 oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 ay hapis cezasına hükmolunduğu Üçüncü paragrafta is ise sanığın eylemini kamu görevlilerine karşı işlediği gerekçesiyle 1 2. Oranında artırım yapılarak 2 yıl ay 15 gün hapis cezasına hükmolundu ancak. Sonuç ceza olarak 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmesi gerekirken hesaplama hatası sonucu sanığa 5 gün fazla hapis cezası tayinine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır denildi. Kılıçlaroğlu'ndan İmanoğlu ve Yavaş ile ilgili dikkat çeken sözler. Savcı... Kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğunu belirtilerek, düzeltilerek onanması talep etti. D.A. İlginizi çekebilir. Saraçhane hareketli anlar. Üzerine benzin dökün. İmamoğlu'na hapis cezası sonrası siyasilerden art arda tepkiler. 2022'nin son anketinde zirvede yer alan isim dikkat çekti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yıkımına başlandı. Ana haber rütenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız. <gülüyor> ee, ve diğer haberimize geçiyoruz. Arda 5 dakika beklediği, verdiği kararı hiç kimse anlayamadı değerli izleyenler. Son dakika vergiye göre Sivas Spor Galatasaray maçında yaşananlara kimse anlam veremedi. Ekan Özdamar, Varta 5 dakika ipekleri verdiği kararın nedenini hala öğrenilemedi. Son dakika haberiye göre Petrospor'un 16 haftasında Demir Grup Sivaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Yeni 4 Eylül stadyumunda oynanan müsabakada sarı kırmızıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın 80. dakikasında yaşanan pozisyon sosyal medyada gündeme oturdu. Sivasspor'un attığı gol 5 dakikalık VAR kontrol altında iptal edildi ancak kararın nedeni ise önnelerini ki, kimse öğrenemez Spor. spor spor Toto Süper Lig son dakika Sivasspor Galatasaray maçında yaşananlara kimse anlam veremedi Erkan Özdamar. varda 5 dakika bekledi verdiği kararın nedeni hala öğrenilemedi son dakika Sivasspor Galatasaray maçında yaşananlara kimse anlam veremedi Erkan Özdamar. varda 5 dakika bekledik Verdiği kararın nedeni hala öğrenilemedi. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivas Spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanan müsabaka, Sarı Kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın 50. dakikasında yaşanan pozisyon, sosyal medyada gündeme oturdu. Sivas Spor'un attığı gol, 5 dakikalık var kontrolünün ardından iptal edildi ancak kararın nedenini kimse öğrenemedi. Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, Galatasaray'ı konuk etti. Müsabaka Galatasaray'ın iki birlik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı kırmızılıların golleri Reis Mertens ve Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumunda yüksek tansiyonun yaşandığı karşılaşmaya damga vuran bir an yaşandı. Karambol yaşandı. Gol geldi. Kritik maçın 50. dakikasında Sivasspor. Tehlikeli bir noktadan free kazandı kazandı. Diyasaba'nın kullandığı vuruş direkt olarak kaleye gitti. Fernando Muslera, topu son anda çeldi ancak sonrasında yaşanan karambolde de Vestal, meşin yuvargağa dokundu. Bu vuruşun ardından top çizgiyi geçti ve skor 1 1 geldi. Varda izledi, iptal etti. Galatasaraylı futbolcular, golün iptali için itirazlarda bulunurken, hakem Merkan Özdamar'a vardan izleme önerisi geldi. Pozisyonu var monitöründe inceleyen Özdamar, Sivasspor'un Spor'un beraberlik golünü iptal etti ve endirekt serbest vuruş kararı verdi. Hakem Özdamar'ın golü neden iptal ettiğine dair ise herhangi bir bilgi verilmedi. Spor yorumcuları ve bazı sosyal medya kullanıcıları, Sivasspor'un golünün neden iptal edildiğini anlamadıklarını dile getirdiler. Hakemin ne karar verdiğini anlamadı. Yayıncı kuruluşun spikeri ise, sanırım offside diyerek pozisyonu anlattı. Güntekin onay ise maç sonunda hakem triomuz dahil spor servisimizde 40 kişi hakemin ne karar verdiğini anlamadık yorumunu yaptı. İşte o anlar. Görüntüler Beyond Sports'tan alınmıştır. En çok aranan haberler. <gülüyor> Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 6 ay geri ödemesiz kredi desteği geliyor. Erdoğan müjdeleri sıraladı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri sıraladı. Kamuda istihdam ve 6 ay geri ödemesiz kredi desteği geliyor dedi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 milyon istihdam projesi kamuoyu bilgilendirme programında müjdeleri sıraladı. Erdoğan yaptığı açıklamada 200 milyarlık kefalet desteğinin 4 milyarlık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdık. Kamuda görev yapan bilişim personel sayısında 2023 yılında çok ciddi bir artış çekeceğiz. Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz dedik. Haber. Haber. Güncel. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri sıraladı. Burada Kamu... istihdam ve altı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 Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1 milyon istihdam projesi kamuoyu bilgilendirme programında konuştu. 7 müjdeyi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında kamudaki bilişim personelinin sayısında ciddi bir artışa gideceklerini belirtti. Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz diyen Erdoğan, uluslararası veri merkezi ve bulut işletmecilerini ülkemize çekmek amacıyla mali teşvikler yanında mevzuat çalışması da yapıyoruz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları. Hızla gelişen teknoloji her geçen gün farklı bir yeniliği hayatımıza katıyor. Her alanda teknolojinin ciddi yansımaları var. Özellikle bilgi teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler, vatandaşımızın da birçok alanda işini kolaylaştırdı. Teknolojinin gelişmesi sadece ülkemizde değil, dünyada da büyük çapta nitelikli iş gücü ihtiyacı ortaya çıkardı. İleri teknoloji ürünlerin planlanması projelerinde iyi yetişmiş çok sayıda çalışana ihtiyaç duyuluyor. Önemli bir yere geldik. Yeni meslekler ve becerilere dair ihtiyacı karşılamak için çalışmaları devreye alıyoruz. Önemli bir yere geldik. 2030'a kadar 100 bin teknoloji girişimini kurma kararlılığımızı ilan ettik. Beş önemli unsur kalkınmamızın temeli. Bunlar yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme. 500 deneyimli fazla iş ilanına 10 binden fazla gencimiz başvuru yaptı. 1.096.566 kişi bu program üzerinden eğitimlerini tamamladı. 1 milyon yazılımcı istihdamı projesinin kendi alanlarındaki bölümlerine 5 ayrı bakanlığımız da destek veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ölçme ve değerlendirmeyi yürütüyor. 20 bine yakın gencimizin sonuçları işverenlerle paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, projedeki eğitim içeriklerinin geliştirilmesine katkı yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız çalışmaların gençlik merkezlerinde yaygınlaşmasını temin ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız gençlerin hazırlanan eğitimlerden etkin yararlanabilmesine imkan sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız mesleki belgelendirme süreçlerinde yer alıyor. Bugüne kadar birçok sektörden şirketlerle işbirliğine gidildi. 237 şirketimiz tarafından açılan 500'den fazla iş ilanına 10 binden fazla gencimiz başvuru yaptı. Şu anda 208 üniversitemiz var. Şurası çok önemli. 76 üniversite ile biz hükümeti devraldık. Şu anda 208 üniversitemiz var. Daha önce her ilimizde üniversite yoktu ama şimdi 81 vilayetimizin 81'inde var. Bu aynı zamanda şu demek, benim Uçlu, Tığdırlı evladım üniversiteye gireceği zaman İstanbul'a gelebilirse gelecek, böyle bir şansı yakalama gayreti içinde. Şimdi durum böyle değil, benim profesörüm, doktoru, doçentim Hığdır'a, Muş'a, Hakkari'ye gidiyorum nereden nereye? Biz kendini ilimde yavrularımıza tahsil edebileceği okullarını hazırlamak suretiyle bugünlere geldik. Yeni projeler geliştiriyoruz. Bugün yararlandığımız pek çok teknolojik hizmetin bize dünyanın neresinden sağlandığını bilemiyoruz. Eskiden tarih kitapları insanların göçebeliğini yazardı, şimdi hizmetlerin göçebeliğini konuşuyoruz. Dijital göçebeliğin yaygınlaşması, katmak değeri yüksek bilgi teknolojileri alanında istihdamı kolaylaştırıyor. Biz de yeni projeler geliştiriyoruz. Yerli otomobil top, üreticileri tarafından mobil cihaz olarak tanımlanıyor. Bakım ve idamesi için daha çok nitelikli teknoloji personeline ihtiyaç olacak. Akıllı ev ve bina sistemleri gibi gelişmeler personel ihtiyacı ortaya çıkartıyor. Yazılımcı istihdamı projemizle Türkiye'nin dijital dönüşümüne de katkı sağlıyoruz. Erdoğan müjdeleri sıraladı. Birinci. Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdık. 2. Araştırma geliştirme merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan bilişim personeline %100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız. 3. da görev yapan bilişim personeli sayısında 2023 yılında çok ciddi bir artışa gideceğiz. 4. Uluslararası veri merkezi ve bulut işletmecilerini ülkemize çekmek amacıyla mali teşvikler yanında mevzuat çalışması da yapıyoruz. Beşinci, imalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız. Altıncı, kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz. Yedinci milyar lira kefalet limitine haiz dijital dönüşümü destekleme paketiyle KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını hedefliyoruz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yıkımına başlandı. <gülüyor> <gülüyor> Ana haber mülterimiz devam ediyor. Değer dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Maç TFF'ye gidiyor değerli izleyenler yeter artık EET'den emekli olun denildi. Son dakika haberine göre sivaspor Galatasaray maçı TFF'ye taşınıyor. Başkan Sinir Kupi'ne döndü. Yeter artık EET'den emekli olun dedi. Son dakika habere göre Demir Grup Sivaspor ile Galatasaray Süper Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanan müsabaka Sarı Kırmızı'nın iki birlik üstünlüğü sonuçlarını Sivas Spor Cephesi maç sonunda isyan ederken Başkan Mecnun ok, Otyakmaz'dan flash açıklamalar geldi. Otyakmaz'ın iptal edilen golleriyle ilgili yorumları sosyal medyanın gündemine oturdu. Sivas Spor Başkanı'nın EYT sözleri ise dikkat çekti. Spor. Spor. Spor. Spor. Son dakika Sivas Spor Galatasaray maçı fil taşınıyor. Başkan sinir küpüne döndü. Yeter artık eğitten emekli olsun. Son dakika Sivasspor-Galatasaray maçı fikri taşınıyor. Başkan sinir küpüne döndü. Yeter artık eğitten emekli olsun. Son dakika haberleri. Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka sarı kırmızılıların 2 birlik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sivaspor Spor cephesi maç sonunda isyan ederken, Başkan Mecnun Otiyakmaz'dan flash açıklamalar geldi. Otiyakmaz'ın iptal edilen golleriyle ilgili yorumları sosyal medyanın gündemine oturdu. Sivaspor Başkanı'nın EYT sözleri ise dikkat çekti. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivas Galatasaray'ı ağırladı. tansiyonun yüksek olduğu karşılaşmada kazanan taraf, 2-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu. Müsabakanın 50. dakikasında Unvestad ile ağları sarsan Sivas Spor'un golü yaklaşık 5 dakikalık var kontrolünün ardından iptal edildi. Demir Grup Sivas Spor Başkanı Mecnun Otiyakmaz da bu pozisyonla ilgili maçın ardından flash açıklamalarda bulundu. İşte o sözler. Tıftan açıklama isteyeceğiz. Maçı tıftaya taşıyacaklarını söyleyen Kırmızı Beyazlı Kulübün Başkanı Tıftan en üst düzeyde bu maçın açıklamasını isteyeceğiz, dedi. Biri foul diyor. Biri Offside Golün neden iptal edildiğini bilmediklerini dile getiren Otyakmaz Bizim golümüz neden iptal edildi? Galatasaraylı oyuncular bile golün neden iptal edildiğini bilmiyor. Biri falan, biri Offside diyor. Bu beğendiğim bir hakemdi, maçta yaptıkları hiç boşuma gitmedi. Türkiye'deki bütün futbol severler, bizim golümüzün neden iptal edildiğini anlamadı. Uzun süre izleyip mercekte hata ararsanız mutlaka bir şeyler bulursunuz. Maça damga vuran hakem kararları olduğu ifadelerini kullandı. Yeter artık, Eğit'ten emekli olsun. Özgüç Türk Alp ve EYT önerisinde bulunan Mecnun Oltiyakmaz, 20 yıldır Özgüç Türk adını duymaktan sıkıldık. Eğit'te sınır da kalktı zaten emekli olsun artık. Mutlaka bu iptalin açıklamasını istiyoruz. Spor kamuoyu bu golün neden iptal edildiğini bilmiyor. Tıftan bu maçın açıklamasını isteyeceğiz şeklinde konuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Maçtan önce 3 yıldız sakatlandı. Şok. En çok aranan haberler. Ona haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar, yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Okan Buruk'tan anlam... Okan Buruk Hoca anlam veremedi. O golde dedi değerli izleyenler. Sivas Spor'un iptal edilen golüne Okan Buruk da anlam veremedi. Offside olduğunu düşünüyoruz dedi. demo Grup Sivas Spor deplasmanından 3 puanla ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un maçın ardından Sivas Spor'un iptal edilen golüne ilişkin soruya iki takımdan mutsuz bir bu konudan net olarak o pozisyonu göremedim. Kendi teknik ekibimden birileri söyledi bana offside olduğunu dedi. Spor Spor. Galatasaray. Sivasspor'un iptal edilen golüne Okan Buruk da anlam veremedi. Offside olduğunu düşünüyoruz. Sivasspor'un iptal edilen golüne Okan Buruk da anlam veremedi. Ofsayt olduğunu düşünüyoruz. De ne Sivasspor deplasmanından 3 puanla ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçın ardından Sivasspor'un iptal edilen golüne ilişkin soruya iki takım da mutsuz bu konudan net olarak o pozisyonu göremedi. Kendi teknik ekibinden birileri söyledi bana off olduğunu dedi. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Sehir zevki yüksek olmasa da. Misabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Buruk, çok kötü bir zemin vardı. Zemin bizi çok zorlaştırdı. Sivasspor da zeminle mücadele etti. Maçın geneline baktığımızda iki taraf da birbirlerini zorladı. Sehir zevki çok yüksek olmasa da güzel maç oldu. Böyle bir zemin üzerinde maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Lider olduğumuz için de çok mutluyuz. Genel olarak iki takım da hakem kararlarından mutlu değildi diye konuştu. Offsite olduğunu düşünüyoruz. Bir gazetecinin Sivaspor'un attığı gol neden iptal edildi? Bunu biliyor musunuz? Şeklindeki sorusuna bunu. İki takım da mutsuz bu konudan, net olarak o pozisyonu göremedim. İnsanlar ne olduğunu anlayamadıklarını söylüyor. Bununla ilgili objektif olarak konuşuyorum. Herkes buna aynı tepkiyi verirdi. O pozisyonda off kararı verildiğini öğrendi. Örneğin net bir şey söyleyemeyeceğim. Kendi teknik ekibimden birileri söyledi bana off olduğunu. Direkt hakemden duyduğum bir şey değil. O pozisyonda uzun bir inceleme olduğu yanıtını verdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız Kramponun tabanın kafasına geldi Olan En çok aranan haberler Ana haber bültenimiz devam ediyor Değerli dostlar Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz Yine huşandı kuryasıyla yakalandı Dediye döndü değerli izleyenler Merve Bolur yine boşandı kocasıyla yakalandı deliye döndü. Oyuncu Merve Bolur kocam da kocam dedi eşine 40 günde boşandı. Oyuncu boşandığı eşi Merve Aydın'la görüşmektense kendini alamıyor. Yine birlikte görüntülen çiften Bolur kameraları görünce çileden çıktı. Magazin, magazin, güncel. Merve Bolur yine boşandığı kocasıyla yakalandı Deliye döndü. Merve Bolur yine boşandığı kocasıyla yakalandı. Deliye döndü. Oyuncu Merve Bolur kocam da kocam dediği eşinden 40 günde boşandı. Oyuncu boşandığı eşi Mert Aydın'la görüşmektense kendini alamıyor. Yine birlikte görüntülenen çiften Bolur kameraları görünce çileden çıktı. 2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Bolur ve müzisyen Mert Aydın'ın evliliği kısa sürmüştü. Her yerde el ele göz göze olan çiftin boşanması herkesi şaşırtmıştı. Ancak çift... Boşanmalarına rağmen sık sık yan yana görüntüleniyor. Merve Bonuğur, 40 gün evli kalıp boşandığı eski eşi Mert Aydın'la bir mekan çıkışı görüntülendi. İlginç paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu kameraları karşısında görünce çılgına döndü, muhabirle tartıştı. İkinci sayfanın haberine göre, ekranlardan uzak olan Bonuğur, ''Kapatır mısın kamerayı? İnsanın ben insanlık hakkım var. Kolay yaratmıyorsun, kapat diyorum, kapatmıyorsun.'' İnsan değilsiniz abi diyerek tepki gösterdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tarkan böyle kutladı. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kramponun tabanına kafasına geldi olay yaşandı değerli izleyenler son dakika haberin göre... Krampon tabak havasında geldi. Sasha Boyin Ulvas Tottenham müdahalesi, müdahalesi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Son dakika haberine göre Süper Rosbergin 16 haftada kaldıktan sonra Demir Grup Sivasspor'dan açıklama çıktı. Sarı Kırmızılılar karşılaşmanın ilk yarısını Dres Mertens'in attığı golle 1-0 öne kapattı. 45 dakikanın sonuna doğru gelen Ken Sasha Boy ile Ferit Ulusal arasında yaşanan pozisyon sosyal medyanın gündemine oturdu. Rakip takım taraftarları Boye'nin müdahalesi sonrasında hakem Erkan Özdam'a tepki gösterdi. İşleri detaylar. Spor. Spor. Galatasaray. Son dakika. Krampo'nun tabanı kafasına geldi. Sajha Boye'nin üniversitede müdahalesi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Son dakika. Krampo'nun tabanı kafasına geldi. Sajha Boi'nin Ulvesta'da müdahalesi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivas Spor deplasmanına çıktı. Sarı Kırmızılılar, karşılaşmanın ilk yarısını Bries Mertens'in attığı golle 1-0 önde kapattı. 45 dakikanın sonuna doğru gelinirken, Sajha Boi ile Fredrik Ulvestad arasında yaşanan pozisyon, Sosyal medyanın gündemine oturdu. Rakip takım taraftarları, Boyi'nin müdahalesi sonrasında hakem Erkan Özdamar'a tepki gösterdi. İşte detaylar. Son dakika haberleri, Sport Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivas ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanan müsabakanın ilk yarısında oldukça yoğun bir tempo yaşanırken, izleyenler büyük bir heyecan fırtınasına kapıldı. 45 dakikanın sonuna gelinirken, Yaşanan pozisyon sosyal medyada tartışıldı. Tabanıyla kafasına vurdu. Karşılaşmanın 44. dakikasında Galatasaraylı Sarhabo'yı ile Sivassporlu Fredrik Ulvestad ikili mücadeleye girdi. Ulvestad'ın kafasıyla müdahale etmek istediği topa boyeyi, ayağıyla vurmak istedi. O sırada Sarhabo'yı, ayağının tabanıyla rakibinin kafasına vurdu ve Ulvestad yerde kaldı. Sarı kart çıktı. Hakem Erkan Özdamar, Saca Boyi'yi sarı kartla cezalandırırken Ulvestad'ın tedavisi saha içinde uzun bir süre gerçekleştirildi. Kırmızı kart itirazları Bu pozisyon sonrasında sosyal medyadaki bazı futbol severler Boyi'nin kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini iddia etti. İşte o anlar. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Yasal uyarı haber vütenemiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Canlı yeni birbirine katta Rıdman Dilmen çıldırdı. Bunlar öyle insanlar ki dedim. Son dakika bine göre Sivasspor Spor Galatasaray maçından sonra çıldırdı. Bunlar adil değil Trabzonspor ben şampiyon yaptım diyorlar dedi. Son dakika haberin ötesi Pedro 16. haftasında Galatasaray Deptasmanlı Demirgrubu Sivaspor'u 2-1 mağlup etti ve 2022 yılını lider kapatmayı garantiledi. Sarı Kırmızılılar galibiyetin coşkusunu yaşarken Sivaspor camiası isyan etti ev sahibi ekibin 50. dakikada iptal eden ile ilgili spor Yolcusu Rıtban Dilmen'e de çok sert yorumlar geldi. Dilmen'in yorumlara sosyal medyanın gündemine oturdu spor spor spor toto süper lig son dakika Rıdvan Dimen Sivasspor Galatasaray maçından sonra çıldırdı. Bundan adil değil. Trabzonspor ben şampiyon yaptım diyorlar. Son dakika Rıdvan Dimen Sivasspor Galatasaray maçından sonra çıldırdı. Bundan adil değil. Trabzonspor'u ben şampiyon yaptım diyorlar. Son dakika haberleri Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'e, deplasmanda Demir Grup Sivas 2-1 mağlup etti ve 2022 yılını lider kapatmayı garantiledi. Sarı Kırmızılılar, galibiyetin coşkusunu yaşarken Sivasspor camiası isyan etti. Ev sahibi 2050. dakikada iptal edilen golüyle ilgili spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den de çok sert yorumlar geldi. Dilmen'in yorumları sosyal medyanın gündemine oturdu. Son dakika haberleri, Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanan müsabaka, Sarı Kırmızılıların iki birlik üstünlüğü ile sonuçlandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Ries Mertens ve Barış Alper Yılmaz atarken, Sarı Kırmızılılar, 2022 yılını lider bitirmeyi garantiledi. Karşılaşmanın ardından ise Sivasspor camiası isyan etti. Rıdvan Dilmen'den olay sözler. Mücadelenin 50. dakikasında Ulvestad ile ağları sarsan Sivasspor'un golü, 5 dakikalık var kontrolü sonrasında iptal edildi. Hakem Erkan Özdamar'ın verdiği kararın nedeni hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamazken, Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den flash bir değerlendirme geldi. tv 5'te konuşan Dilmen, hakem camiası ve karşılaşma için çok ağır ifadeler kullandı. İşte o sözler. Kimse anlamadı. Sivas Spor'un iptal olan golünde ne olduğunu kimse anlamadı. Bence Erkan Özdamar bile bilmiyor ne olduğunu. Var'ın başına gitti ve öyle bir karar verdi. Matematik değil. Vereceğiniz karar matematik değil bir şey değil arkadaş. Favun varsa çalacaksın, yoksa çalmayacaksın bu kadar basit. Spiker bile anlamadı ne olduğunu. 20 dakika sonra offside de geç dediler, herhalde ona da. Bu insanlar adil değil. Oyunun adil olması için adil insanlar lazım. Bu insanlar adil değil. Kırmızıyı ve golü vereceksin bugün. Trabzonspor'u ben şampiyon yaptım. Bir hakemler bu kadar lige etki etmez. Geçen sezon Trabzonspor açık ara şampiyon oldu mesela ama Abdullah Avcı ve oyunculardan daha çok şampiyonluğu savunan insanlar var. Trabzonspor'u ben şampiyon yaptım diye gezinen insanlar. En çok aranan haberler. İletişim lazımülik gilik ana haber bültenimiz <gülüyor> devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz Gün videosunda bugün görüntüler ortaya çıktı korkunç canlılar kameralara bakın nasıl yansıtı. Görüntüler ortaya çıktı. Geri dönüşüm tesisindeki korkunç patlama kameralara bakın nasıl yansıdı. Ümraniye'de geçtiğimiz hafta yaşanan olayda bir geri dönüşüm tesisinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangını itfaiyenin müdahale etmesiyle söndürüldü. Patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Haber. Haber. Yaşam. Görüntüler ortaya çıktı. Geri dönüşüm tesisindeki korkunç patlama kameralara böyle yansıdı. Görüntüler ortaya çıktı. Geri dönüşüm tesisindeki korkunç patlama kameralara böyle yansıdı. Ümraniye'de geçtiğimiz hafta yaşanan olayda bir geri dönüşüm tesisinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ümraniye'de Şerif Ali Mahallesi Mevludi Sokağı üzerinde bulunan bir geliş dönüşüm tesisinde 21 Aralık Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzüne yoğun siyah duman yayıldığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle alanda maddi hasar meydana gelirken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Patlama anı kamerada. Yeni dönüşüm tesisinde meydana gelen patlama anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tesiste personelin çalışma yaptığı esnada patlama meydana geliyor. Patlamanın ardından tesiste yangın başlıyor. Çalışanlardan birisi koşarak kaçıyor. İlliyo. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bu haber bülterimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Yıkımına başlandı. Anahtar teslim İBB'ye verilecek değerli izleyenler. Karaköy Katlı Parkında yıkım başladı. Ekrem İhanmoğlu anahtar teslim İBB'ye verilecek dedi. İstanbul'un ilk katlı parkı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB'ye ait Karaköy Katlı Parkına yıkım çalışmaları başladı. 1976 yılında hizmete açılan 7 katlı otoparkın yıkım çalışmasını takip eden İBB Başkanı Ekrem İhanmoğlu toplamda 2,5 yıllık bir iş planı var. Proje bittiğinde İBB burada hem yer altındaki otoparkı işletecek hem de üst kullanımının hakkını elde edecek. Karaköy'de 7 bin metre üzerinde alanda bir meydan kazandırılacak deniz. Haber. Haber. Güncel. Karaköy katlı otoparkında yıkın başladı. Ekrem İmanoğlu, anahtar teslim gitmeye verilecek. Karaköy katlı otoparkında yıkın başladı. Ekrem İmanoğlu, Anahtar Teslim Biblia verilecek. İstanbul'un ilk katlı otoparkı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB, E-Ait Karaköy katlı otoparkında yıkım çalışmaları başladı. 1976 yılında hizmete açılan 7 katlı otoparkın yıkım çalışmasını takip eden İBB Başkanı Ekrem İmanoğlu, toplamda 2,5 yıllık bir iş planı var. Proje bittiğinde İBB burada hem yer altındaki otoparkı işletecek hem de üst kullanım hakkını elde edecek. Karaköy'de 7000 metrekarenin üzerinde alanda bir meydan kazandırılacak dedi. Karaköy meydan projesi kapsamında yıkımına karar verilen 46 yıllık Karaköy Katlı Otoparkı'nda yıkım çalışmaları bugün başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yıkım çalışmalarının başlangıcını takip etti. Yıkım çalışmalarının 3 ay süreceği, projenin tamamının ise 2-5 yıllık bir sürede tamamlanacağının öngörüldüğü belirtildi. Anahtar teslim ipliğe verilecek. Çalışma hakkında bilgi veren İmanoğlu, buranın meydana dönüşmesi, otopark kapasitesinin burada yer altına alınarak otopark hizmetinin devam etmesi, yani hiçbir sıkıntıya uğramaması, aynı zamanda buradaki meydanın da üst kullanımının yine kamu lehine sanat, kültür faaliyetlerinin olduğu ve şehrin bu sıkışmışlığında yaklaşık 7 bin metrekarenin üzerinde gerçekten hiç de farkında olmadan muazzam bir alanın, meydanın kazandırılmasını sağlayacak bir proje geliştirildi. Bu İstanbullu adına gerçekten özenli bir çalışma. Ortak Akıl ve Fikir Birliği yapıldığında ne kadar güzel sonuçlar elde edildiğinin de bir göstergesi. Şu anda yıkımı başladı. Yıkımla beraber toplamda 2,5 yıllık bir iş planı var. 2,5 yıl sonra bu projenin yıkımından yapımına kadar bütün detaylarını yüklenici Galataport'un sahibi olan firma üstlenmiştir. Yapım, anahtar teslim imbiye teslim edecek. İBB burada hem otoparkı işletecek hem de üst kullanın hakkını elde edecek. Bu aynı zamanda kamu lehine de bir işbirliği. Yani kazan kazan mantığını içeriyor. Buradaki yatırımcıya sağlıklı bir çevre sunmanın karşılığında böyle bir kamu hizmeti alınması da bence yine yerel yönetim özel sektör işbirliğinin örnek dayanışma yolculuklarından birisi olmuştur. Böyle bir güzel işi başarmanın, böyle bir yatırımı tabiri caizse İstanbullunun değil de yatırımcının buraya sunmasının, sağlanmasının güzel bir sonucunu yaşamanın keyfini ve gururunu yaşıyorum dedi. İBB meclisinde oy birliği ile karar alınmıştı. İstanbul'un ilk katlı otoparkı olan ve 600 araç kapasitesiyle günde ortalama 1500 araca hizmet veren yapıda otopark kullanımları Eylül ayında durdurulmuş, 46 yıllık binanın giriş bölümünde hizmet veren işletmeler ise İBB ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler sonucunda Ekim ayında kepenk kapatmıştı. Yıkılacak binanın yerine İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen Karaköy Meydan Projesi kapsamında 560 araçlık zemin altı otoparkı inşa edileceği bilgisi verilmişti. Çalışmaların tamamlanması sonucunda binanın bulunduğu 7000 metrekarelik alanın proje kapsamında Karaköy Meydanı'na dahil olacağı öğrenildi. DLA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ekipler 90 saniyede vakaya çıkış yapıyor. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte boy planlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Arada 5 dakika bekledi verdik kararı hiç kimse anlayamadı değerli izleyenler. <gülüyor> <gülüyor> Son dakika haberin göre Sivas Sporku Altasaray maçına yaşananlara kimse anlam veremedi. Erkan'ın yüzdomar Varta 5 dakika bekledi. Verdiği kararın nedenini hala öğrenilemedi. Son dakika haberine göre Süper, Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivas Spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanan müsabaka sarı-kırmızıların 2 birlik üstünlüğüyle sonuçlandı. Açın 50. dakikasında yaşanan pozisyon sosyal medyada gündeme oturdu. Sivas Spor'un attığı gol 5 dakikalık var kontrolün altından iptal edildi ancak kararın nedeni kimse öğrenemedi.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 Savanın kullandığı vuruş direkt olarak kaleye gitti. Hernando Muslera, topu son anda çeldi ancak sonrasında yaşanan karambolde de meşin yuvargağa dokundu. Bu vuruşun ardından top çizgiyi geçti ve skor 1-1'e geldi. Varda izledi, iptal etti. Galatasaraylı futbolcular, golün iptali için itirazlarda bulunurken, hakem Erkan Özdamar'a vardan izleme önerisi geldi. Pozisyonu var monitöründe inceleyen Özdamar,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 Gün tekim onay ise maç sonunda hakem tüyomuz dahi spor servisimizde 40 kişi hakemin ne karar verdiğini anlamadık yorumunu yaptı. İşte o anlar. Görüntüler ve sports'tan alınmıştır. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Ama haber üretemiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İkili arasında S-300 gerilimi yaşandı. Havada imha edildi. Parçaları tarlaya düştü değerli izleyenler. Ukrayna-Belarus hattında gerilim yaşandı. S-300 füzesine ait parçalar araziye düştü. Belarus topraklarına S-300 füze parçalarının düştüğü bildirildi. Belarus kurumları tarafından yapılan açıklamaya göre füzenin Ukrayna'dan ateşlendirdiği ve Belarus hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiği bildirildi. Konuyla ilgili olarak Ukrayna'nın Minsk Büyükelçisi, Belarusluşşehir Bakanlığı'na çağrıldı. Haber. Haber. Dünya. Ukrayna-Belarus hattında gerili. S-300 füzesine ait parçalar araziye düştü. Ukrayna-Belarus hattında gerili. S-300 füzesine ait parçalar araziye düştü. Belarus topraklarına S-300 füze parçalarının düştüğü bildirildi. Belarus kurumları tarafından yapılan açıklamada, Füzenin Ukrayna'dan ateşlendiği ve Belarus hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiği bildirildi. Konuyla ilgili olarak Ukrayna'nın Minsk Büyükelçisi Belarus Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ukrayna'dan Belarus topraklarına, S-300 hava savunma füze sistemine ait roket parçalarının düştüğü bildirildi. Belta Haber Ajansı'na göre, Saat 10.00 ile 11.00 arasında Belarus topraklarına Ukrayna ordusuna ait olduğu önüne sürülen S-300 sistemine ait roket parçaları düştü. Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan köyüne füze düştü. Ülkelerden peş peşi açıklamalar. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko, konuyla ilgili hemen bilgilendirilirken, Belarus Savunma Bakanlığı ve Belarus Soruşturma Komitesi mensubu uzmanlardan oluşan bir grup olay yerinde çalışmalara başladı. Olayda, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Putin'i eleştiren yaşlı kadını otobüsten attılar. Hava da imha edildi. Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'dan S-300 hava savunma füze sisteminden fırlatılan roketin Belarus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu belirtilerek, roket parçalarının Rest şehrindeki İvanova bölgesinde Borbaha köyü yakınında bir tarlaya düştüğü ifade edildi. Gündeme bomba gibi düşen iddia. Putin'i ortadan kaldıracaklar. Büyükelçiyi bakanlığa çağırdılar. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da Ukrayna'nın Minsk Büyükelçisi Igor Kizemin Bakanlığı'a çağrılarak, Ukrayna topraklarından Belarus topraklarına S-3 Ügüt sisteminden roket fırlatılmasının sert bir şekilde protesto edildiği duyuruldu. Açıklamada Belarus tarafı, roket fırlatılması hakkında derhal kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini, sorumluların cezalandırılmasını ve gelecekte feci sonuçlara yol açabilecek bu tür olayların önlenmesi için kapsamlı önlemler alınmasını talep ettiği ifadesine yer verildi. A. İlginizi çekebilir. Amerika Birleşik Devletlerinden Rusya'yı kızdıracak Ukrayna hamlesi. O ülke karanlığa gömüldü. Durum ciddi. Yeni kriz. İlk kez o kelimeyi kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Değerli izleyenler ve bu haberimizde tarikhaber.com ana haber Bülteni'nin ülkenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriniz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizleri destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar, dileriz. Hoşçakalın.